28 Ocak 3 Şubat haftasından herkese merhaba arkadaşlar bu videodan bu hafta için özellikle Şubat ayına girerken ne gibi etkiler var bunlardan bahsediyor olacağım hastalık yorumlarını yapıyor olacağım ve burçlara göre kısaca tek tek etkilerinden bahsedeceğim. Evet geçtiğimiz haftanın son günlerinde başlayan Mars ve Jüpiter'in e, güzel görünümü, olumlu açısı bu haftada devam ediyor olacak. E, kendimizi daha iyi hissedeceğiz. Daha enerjik hissedeceğiz. Birçok projemizi yerine getirmek adına e, aktif olarak e, bir takım şeyler yapabilecek motivasyona sahip olacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz Mars koç burcunda, bir ateş burcunda ve en girişimci burçta. Jüpiter ise yay burcunda. O da bir ateş burcunda ve dolayısıyla e, yeni başlangıç yapmak, e, sportif faaliyetlerde bulunmak, hareketli olmak, enerjimizi kullanmak gibi konulardan e, yine bu haftada özellikle ilk günlerinde e, güzel görünümler yaşayacağız arkadaşlar. Evet haftaya başlarken Ay Akrep Burcu'nda başlıyoruz. Yine e, biliyorsunuz pazar günü Ay Akrep Burcu'na geçmişti. Dolayısıyla e, ayın Güneşle sert açısı ego savaşları devam ediyor olacak. Duygularımız ve isteklerimiz arasındaki çelişkiler devam ediyor olacak. Ancak ayın Neptün ve Satürn'e güzel açılarına bakacak olursak hayallerimizi sağlam temeller oluşturmak için özellikle bugün 28'inde güzel kalıcı başlangıçlar yapabileceğiz arkadaşlar. Menüsünün Neptün'e sert açısı devam ediyor olacak ve bu açıyla beraber biraz daha ilişkilerimizde yanlış anlamalar, hayal kırıklıkları, aldanma, aldatma enerjileri hala devam ediyor olacak. Özellikle ikili ilişkilerde bulanık sularda fazla yüzmemekte fayda görüyorum. Biliyorsunuz geçtiğimiz ay... Pardon geçtiğimiz hafta özellikle 21 Ocak civarında büyük bir tutulma yaşadık ve bu tutulmanın etkileri geçtiğimiz hafta sonuna kadar özellikle yoğun bir şekilde hissedildi. Şimdi 4 Şubatta bizi bir yeni ay karşılayacak ve aslında bu hafta bu yeni aya ilk adımlarımızı atıyoruz arkadaşlar. Merkür kova burcuna geçecek ee, ve aynı zamanda güneş kova burcuna geçti biliyorsunuz. Dolayısıyla artık o gökyüzündeki oğlak enerjisinden sıyrılıp kova enerjisine biraz daha kanalize olabileceğiz. Ayın 29'unda e, ay ve plüton'un güzel bir açısı var arkadaşlar oldukça destekleyici olacak. Oğlak ve Akrep Burcu'nda gerçekleşiyor bu görünüm. Dolayısıyla hayatımızda dönüştürmek, değiştirmek istediğimiz konuları artık masaya yatırabilir ve gerekli değişiklikleri yapabiliriz. Zaten 21 Ocak'ta meydana gelen tutulmayla beraber hayatımızda değiştirmemiz ve dönüştürmemiz gereken konular bir şekilde karşımıza çıkmıştır. Bunlarla alakalı adımları atmak için özellikle salı gününü tercih edebiliriz arkadaşlar. Neptünün Jüpiter ve Venüs ile yapmış olduğu sert açı yine biraz haftanın genelini bulandırıyor olabilir arkadaşlar. Ee, özellikle seyahatlerle alakalı konular, e, uzak yerlerden gelen haberler ve eğitim faaliyetleriyle alakalı konularda ikili ilişkilerimizde bilhassa e, çok fazla netlik göremeyebiliriz. Çok fazla e, beklenti ve idealize etme gibi durumlarla karşılaşabiliriz. Bunların e, etkileri zaten biraz daha uzun süreli etkilerdir ancak bu haftada da etkisi devam etmektedir. Dolayısıyla Neptünün vereceği kafa karışıklığı ve e, ortamı bulanıklaşması bizleri yanıltmasın arkadaşlar. Ayın 30'unda. E, ay yay burcundayken e, balık burcundaki neptünle bir kare açısı söz konusu olacak arkadaşlar. E, biliyorsunuz neptün balık burcunda uzun süredir ve uzun süre daha kalmaya devam edecek. E, aslında jüpiter yay burcundayken e, daha olumlu etkilerinden bahsettik ancak neptünün jüpiter'e e, yapmış olduğu ve e, aylar sürecek olan bu kare açıyla beraber aslında jüpiter'in tam olarak e, bereketli ve e, Şanslı etkilerini çok fazla yaşayamıyoruz. Tıpkı Jüpiter'in bu etkileşimi gibi ayın 30'unda meydana gelecek olan Ayla Neptün etkileşiminde fazla duygusal hissedebiliriz kendimizi. Kurban psikolojisine sokabiliriz. Çok fedakar olduğumuz veya bize yeterince fedakarlık yapılmadığı gibi konular Gündemler karşımıza çıkabilir. Dolayısıyla bugün içerisinde biraz karşımızdaki insanı mevcut şartlarımızı idealize etmemiz veya bizi bir şekilde idealize etmeleri gibi durumlarla karşılaşıp biraz can sıkıcı durumlar yaşayabiliriz arkadaşlar. Aynı zamanda bugün... Güneş ve Merkür'ün kavuşum açısını yaşadığını görüyoruz. Dolayısıyla zihinsel olarak oldukça aktif bir sürece geliyor olacağız arkadaşlar. Ayın 30'uyla beraber daha idealist, daha hayallerimizin peşinden koşan, daha kararlı ve kendinden emin bir iletişim tarzı benimsiyor olacağız. Biliyorsunuz zaten Güneş ve Merkür Kova burcuna yerleşti ve 30 Ocak'ta kavuşum açısı içerisindeler. Dolayısıyla Kova burcunun tarzıyla kendinden emin e, ve sabit kararlı bir tutum içerisinde özellikle yeni fikirlere yeni oluşumlara, teknolojiye e, insanlıkla alakalı, kolektifle alakalı bir takım düşünceleri ifade ederken daha net ve kararlı sağlam bir duruş sergiliyor olacağız arkadaşlar. Bu açıyla bu etkileşim sayesinde. Evet e, 31 Ocak'ta Satürn ve Neptün'ün Güzel bir açısı oluşacak arkadaşlar. Bu açıyla beraber hayatımızda kalıcı olarak e, emek vererek değiştirmek istediğimiz konularda fedakarlıklar yapmak, bir takım şeylerden taviz vermek konusunda kendimizi daha iyi ve olumlu hissediyor olacağız. Ne kadar fedakarlık yapar, ne kadar çalışırsak, ne kadar üzerine emek verir düşünürsek... O kadar daha kalıcı sonuçlar elde edeceğimiz bir takım durum var. Ortaya çıkacak arkadaşlar ve bununla alakalı dediğim gibi gerekli emeği vermekten, çabayı göstermekten, saçımızı süpürge etmekten de geri durmuyor olacağız. 1 Şubat'ta Ay Oğlak Burcu'na yerleşecek arkadaşlar. Artık 1 Şubat'tan sonra birkaç gün daha çok kariyerimiz, işimizle alakalı konular gündemimizde olacak. Sorumluluklarımız gündemde olacak. Yapmak istediklerimiz, hayata geçirmek istediklerimiz, ne kadar emek vermemiz gerektiği gibi konular gündemimizde olacak. Bütçe yapabiliriz, gelir gider tablomuzu denkleştirebiliriz. Bu tarz e, eylemler için uygun bir gündür. 2 Şubat'ta e, Mars'ın Plüto ile kare açısını e, karşılıyor olacağız arkadaşlar. Mars Koç Burcu'nda biliyorsunuz Plüto oğlak Burcu'nda ve özellikle Öncü Burçlar bunun etkisini çok daha fazla gözlemliyor olacak. Meydan okumalar, güç savaşları, kavgalar, itirazlar gibi... Gündemlerimiz söz konusu olabilecek arkadaşlar özellikle 2 Şubat'a dikkat etmemizde fayda var diyorum çok fazla e, agresif tutumlar içerisinde olmayalım veya bize karşı e, o şekilde gelen insanlara insanlara yönelik daha farklı bir tutum sergileyelim ve e, 3 Şubat'ta Venüs ve Uranüs arasında güzel üçgen bir açı meydana geliyor olacak. Ee, özellikle aşk ilişkileri için e, ani aşklar güzel, aşk fırsatları sevgilinizle veya eşinizle e, sıra dışı bir etkinlik planlamak gibi Konular için uygundur arkadaşlar. Onun dışında beklenmedik yerlerden ufak tefek paralar gelebilir. Kendimizi daha huzurlu, daha şanslı ve hayatın koşullarına karşı daha esnek hissedebiliriz. Daha özgür hissedebiliriz. Sevgimizi gösterme biçimimiz daha özgür olabilir. Ve dediğim gibi kendimizi daha pozitif hissedeceğimiz bir gündür. Aynı zamanda 3 Şubat'ta Ay oğlak burcunu terk edip Kova burcuna geçiyor ve 4 Şubatta biliyorsunuz 5 Şubatta artık yeni ayın etkilerine giriyor olacağız önümüzdeki hafta arkadaşlar kova burcunda yeni ayın etkilerine giriyor olacağız ondan hem ayrı bir video ile bahsettim hem önümüzdeki haftalık yorumlarda bahsediyor olacağım bu etkilerden. Evet genel olarak haftanın etkileşimleri bu şekilde şimdi tek tek burçlara ne gibi etkileri var bunlardan bahsedelim. Koç burçları bu hafta arkadaşlarıyla vakit geçirebilirler, yeni arkadaşlarla tanışabilirler, keyifli sosyal organizasyonlarda bulunabilirler. Gelecek hayallerini gerçekleştirmek adına zihinsel faaliyetleri çok fazla aktif olacak koç burçlarının özellikle ve burçlarında bulunan Mars'la beraber yay burcunda bulunan Jüpiter'in yapmış olduğu güzel etkileşimle yeni bir eğitime başlamak istiyorsa bu eğitimle ilgili bir seyahat planı varsa bu seyahatle alakalı güzel gündemler, aktiviteler koç burçlarını bekliyor olacak arkadaşlar. Evet, Boğa burcuna geçiyoruz. Boğa burcu, başkalarından gelen kaynaklar, özellikle eşten gelen paralar, ortaktan gelen paralarla alakalı e, ani para girişleri yaşayabilir, ani e, sürprizli durumlarla karşılaşabilir bu hafta özellikle. Onun dışında Kariyerleriyle alakalı güzel gündemler söz konusu olacaktır. Kariyeriyle alakalı iletişim kurduğu, kontak kurduğu kişilerden güzel destekler alacaktır sevgili boğalar. Kalıcı bir takım değişiklikler içinde, bir takım fedakarlıklar içinde oldukça uygun bir hafta olarak görüyorum. Siz sevgili boğa burçları için. Ve geçelim ikizler burcuna. İkizler burcu için ortaklıklarla alakalı güzel bir dönem. E, aynı bir ortaklık teklifi gündeme gelebilir. Bir evlilik teklifi gündeme gelebilir. E, bu e, gündem aynı zamanda sosyal çevrenizi değiştirecek bir gündem olabilir arkadaşlar. Girmiş olduğunuz yeni sosyal çevreden sizin e, işinizle veya e, hayat planınızla alakalı e, güzel fikirler e, gelebilir. Mutlaka e, size yapılan davetleri icabet edin bu hafta derim. Onun dışında hayattan ne istediğinizi, yaşam hedef ve ideallerinizi sorguladığınız bir haftada olacaksınız ee, ve artık hayat e, idealleriniz konusunda biraz daha kendinizden emin olacaksınız ve artık bir takım konularda değişkenliği bırakarak e, ne istiyorum bu hayattan ve ne için buradayım gibi soruları sorarak daha net ve kararlı bir tavır çiziyor olacaksınız sevgili ikizler. Geçelim yengeç burcuna. Evet e, sevgili yengeçler bu hafta e, özellikle iş ortamınızda çalışırken oldukça destekleyici etkiler görebilirsiniz. Çalışmak bu hafta size zor gelmeyecektir. İş arkadaşlarınızla uyumlu ilişkileriniz olacaktır. Sağlığınızla da alakalı e, özellikle spora başlamak için uygun bir hafta kendinizi çok enerjik hissedeceksiniz. Sağlıkla alakalı e, doktor muayenesi, check-up gibi e, durumlarınız varsa bunları yapmak için de oldukça Uygun bir haftadasınız, kendinizi çok zinde, verimli bir şekilde hissedebileceğiniz bir haftanın içerisine girmiş bulunuyoruz. Aynı zamanda otorite konumundaki kişilerden bir takım maddi manevi destekler görebileceğiniz bir haftadasınız veya borçlarınızı, kredi nafaka gibi konularınızı çözmek için zihniniz oldukça aktif olacak bu hafta sevgili yengeçler. Evet, sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar bu hafta zihniniz tam anlamıyla partneriniz, eşiniz ve ortağınızla dolu olacak onunla ilişkinize adapte olacaksınız onunla geleceğinize adapte olacaksınız daha çok zihinsel faaliyetleriniz bu yönde olacaktır kendisiyle paylaşmak istediğiniz bir takım durumlar varsa iletişim kurmak adına oldukça uygun zamanlardır ancak biraz iletişim kurarken iletişim kurarken Üst perdeden konuşma ihtimaline binaen kırıcı olmamaya ve egosal davranmamaya dikkat etmenizde fayda var sevgili aslanlar. Kendinizi daha keyifli hissedeceğiniz, eğlenceli aktiviteler yapmak isteyeceğiniz bir hafta geçiriyor olacaksınız sevgili aslanlar. Ve geçelim sevgili başaklar ve yükselen borcu başak olanlar. Bu hafta eğer işinizden memnun değilseniz. Yeni iş fırsatlarını araştırmak veyahut e, iş arkadaşlarınızla kontak ve iletişim halinde olmak gibi gündemleriniz söz konusu olabilir sevgili başaklar. Sağlıkla alakalı konular da gündeme gelebilir. Daha iyi nasıl organize olabilirim, daha iyi nasıl planlı çalışabilirim gibi e, zihinsel faaliyetler oldukça gündeminizi meşgul ediyor olacak. Aynı zamanda ailenizde güzel e, sevinçler yaşayabilirsiniz, güzel kutlamalar yapacak durumlarla karşılaşabilirsiniz. Bir ev alma gayrimenkul ile e, alakalı bir e, durumunuz, gündeminiz söz konusuysa, Bununla alakalı hızlı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Aradığınız hayalinizdeki evi bu hafta bulabilirsiniz. E, güzel şanslı açılar destekliyor olacak arkadaşlar ve e, siz bile şaşırabilirsiniz bu konularla alakalı hızlı gündemlerin oluşuna. Evinizi değiştirmek, evinizde tadilat yapmak, kendi konfor alanınızı düzenlemek gibi konularda oldukça hızlı, enerjik ve güzel şanslı fırsatların sizi beklediği bir haftada olacaksınız. Geçelim sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar. Bu hafta özellikle kardeşlerinizle alakalı konularda güzel gündemler söz konusu olabilir. Komşularınız, kardeşleriniz, yakın çevrenizle alakalı konularda oldukça aktif rol oynayacaksınız. Oldukça hızlı ve ani sürprizli gelişmeler söz konusu olabilir. Onların hayatında yaşanacak olan bu değişiklikler sizi olumlu yönde etkileyecek ve size enerji verecektir. Onun dışı Kendinizi nasıl daha iyi hissedersiniz, hayattan nasıl daha iyi keyif alabilirsiniz gibi sorgulamalar yapacağınız bir dönem olacaktır. Oldukça fazla kutlamalar, organizasyonlar hayatınıza dahil olabilir. Sanatsal konularda iletişim yeteneklerinizi kullanarak yeni başlangıçlar yapabilirsiniz sevgili teraziler. Sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar bu hafta parasal konularda ani para girişleri, ani sürprizli durumlar söz konusu olabilir. Beklediğiniz yerlerden veya hiç beklemediğiniz yerlerden Gelecek olan güzel paralar, belki de aynı zamanda çıkış yapacak paralar çok ani bir şekilde söz konusu olacaktır. Kendinizi daha özgüvenli, daha bereketli hissedeceksiniz ee, ve daha enerjik hissedeceksiniz. Bir takım e, şeyleri yapmak konusunda motivasyonunuz oldukça yüksek olacak. Özellikle para kazanmaya yönelik motivasyonunuz hayli yüksek olacak sevgili akrepler. Onun dışında evinizle alakalı konular gündemde olabilir. Evinizle alakalı yapılması gereken bir tadilat. Ee, annenizle alakalı bir mesele ailenizle bebeğinlerinizle alakalı bir mesele gündeme gelebilir ve bu hafta boyunca zihninizi meşgul edebilir e, sevgili akrepler bunları e, gerçekleştirmek adına bir takım kontratlar bir takım e, telefon görüşmeleri ve iletişim alanını kullanarak yeni bir takım işler e, halletmek gibi durumlar söz konusu olacaktır özellikle evinizle alakalı gündemleriniz konfor alanınızla alakalı gündemleriniz söz konusu olacaktır. Yeni bir eve taşınmak, bir gayrimenkul alım satımı gibi konularda da kontratlar, imzalar gibi durumlar söz konusu olabilir sevgili akrepler. Geçelim sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar. Evet bu hafta oldukça hareketli, motivasyonunuz yüksek ve enerjik hissedeceksiniz Mars'tan almış olduğunuz Olumlu açıyla özellikle haftanın başında kendinizi çok daha güçlü ve motivasyonu yüksek hissedeceksiniz sevgili yaylar. Onun dışında bu hafta sık sık yakın çevrenizle, kardeşlerinizle, komşularınızla iletişim halinde olacağınız, zihninizin onlarla meşgul olacağı bir takım gündemler söz konusu olabilir. E, i̇letişimle alakalı işleriniz varsa bu alanda iletişim ağınız genişleyebilir. E, i̇letişimle alakalı işler başlatmak adına oldukça uygun zamanlardır. Özellikle teknolojiyi kullanıyorsanız, teknolojik gelişmeleri de takip eden bir işiniz varsa bu alanda yeni girişimler başlatmak adına bu güneş-merkür kavuşumunu mutlaka değerlendirmelisiniz sevgili yaylar. Farklı sıra dışı bir tarzınız olacaktır. Ancak yine de dediğim gibi bu güzel açıyla beraber güzel girişimler başlatma imkanınız, güzel imzalar atma imkanınız olacaktır. Dolayısıyla bu haftayı değerlendirin. Kardeşlerin hayatında, komşuların, yakın çevrenin hayatında oluşan gündemler sizi sık sık onlarla iletişim halinde olmaya da itebilir aynı zamanda. Evet geçelim sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar. Özellikle oğlak burçları bu hafta manevi olarak kendilerini daha iyi hissedecekleri bir takım aktivitelere başlayabilirler, spora başlayabilirler, meditasyona başlayabilirler, manevi ve ruhsal olarak arınmaları için gerekli olan şeyi bulacaklar bu hafta özellikle bunu belirtmekte fayda var. Geçmiş konular yeniden karşılarına gelir ancak bunları çok rahat bir şekilde çözüyor olacaklardır sevgili oğlaklar. Geçmişten aslında kaybettiğiniz, düşündüğünüz bir takım şeylerin kazanç olduğunu fark edebilirsiniz bu hafta. Bu yüzden de bu konuda bolluk, neşe ve keyif enerjisini yaşayabilirsiniz sevgili oğlaklar. Evet, burcunda meydana gelen yerleşimle beraber özellikle zihniniz para kazanma konularında aktif olacak. Nasıl daha iyi para kazanabilirim, kaynaklarımı nasıl artırabilirim? gibi Gündemleriniz söz konusu olacak. Belki bu alanda yeni bir tarz, yeni sıra dışı bir e, materyal kullanabilirsiniz. Ancak e, hafta boyunca genel olarak kendi kazançlarınız ve özgüveninizle alakalı konularda zihniniz meşgul oluyor olacak sevgili kovalar. Çok özür dilerim sevgili oğlaklar. Ve geçelim sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar. Sevgili kovalar bu hafta özellikle kariyer gelirlerinizde artış söz konusu olabilir, terfi alabilirsiniz, arkadaşlarınızdan güzel destekler alabilirsiniz, özellikle iş hayatınızla alakalı yeni ve hoş sürprizler söz konusu olabilir, yeni bir sosyal çevreye girebilirsiniz ve bu sosyal çevre size kendinizi daha iyi hissettirebilir. Zihniniz oldukça aktif ve e, hızlı çalışıyor olacak. E, sürekli olarak yeni projeler, yeni hayaller, yeni fikirler ortaya çıkaracaksınız. Bunları e, işleme koymak için belki bir müddet bekleyebilirsiniz. Veyahut e, 5 Şubat'ta gerçekleşecek olan Kova yeni ayını değerlendirebilirsiniz. Hepsi bunlara biraz hazırlıktır esasında. Dolayısıyla hayatınızla alakalı değiştirmek istediğiniz konularda zihniniz meşgul olurken bu meşguliyetle beraber ortaya çıkan fikirleri işleme koymak için yeni ayı değerlendirebilirsiniz sevgili kovalar. Ve geçelim balık burçları ve sevgili yükselen balıklar. Bu hafta özellikle rüyalarınız, bilinçaltınız sizi oldukça meşgul edebilir. Çok sık rüya görebilirsiniz. Bir takım karşılaşmalar yaşayabilirsiniz. Özellikle eski arkadaşlarınızla olabilir bu karşılaşmalar. Bunlar sizin zihninizi bu hafta boyunca meşgul edecek olan gündemlerdir ve kendi içsel yolculuğunuza, kendi maneviyatınızla alakalı yönelişler yaşayabilirsiniz sevgili balıklar. Onun dışında kariyerinizle alakalı, gelecek hayallerinizle alakalı ve otorite figürleriyle alakalı çok güzel gelişmeler, destekler görebilirsiniz. Bir kariyer beklentisi olan bir kariyer değişikliği uman balık burçları için bu hafta özellikle haftanın ilk günlerinde çok sürprizli bir şekilde ani değişiklikler, ani fırsatlar karşılarına çıkabilir. Lütfen bu fırsatları değerlendirin. Ne kadar hızlı karşınıza çıktığı önemli değildir. Çünkü Jüpiter'in burada çok güzel destekleyici açıları var. Ve işle alakalı bir girişim başlatmak istiyorsanız da bu haftayı mutlaka değerlendirin. Özellikle haftanın ilk günlerini diyorum sevgili balıklar. Evet haftanın etkileşimleri ve burçlara etkileri bu şekilde arkadaşlar. Umarım faydalı olur. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Kanalıma abone olursanız ve videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.